Efendim şu anda New York coş, coşmaya başladı. Şu anda İzmir halk oyunu ekibimizle beraberiz. Hocamızdan duygularını alalım bugünle ilgili. Tabii ki merhabalar öncelikle İzmir'den geliyoruz. İzmir'den sanat grubuyuz. Ee, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. <gülüyor> Burada olmaktan arkadaşlarımız çok sevinçli. İyi ki birlikteyiz. Çünkü e, dünyada bu Türk yürüyüşü çok önemli. Çok mutluyuz tekrardan söylediğimiz gibi. İyi ki buradayız. Bugün güzel gösteriler yapacağız. Ee, Amerika'da bulunmakta gerçekten çok mutluyuz. Memnun olduk. Şöyle e, çok kısa söz vereceğim ki, sizlere de. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. İsminiz? Kübra Abacinoğlu. Kübra. Mutluyuz, çok sevinçliyiz böyle bir e, organizasyonda bulunduğumuz için. Merhabalar, Asena bendim. Asena, sizi mutluyuz evet. alalım. Ee, Biz de çok Merhaba. gururluyuz bu ortamda bulunabildiğimiz için. Dansımızı sergileyeceğiz, yürüyüşte aktif olacağız. Mutluyuz ve gururluyuz, teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Merhaba, Gizem Erdoğan ben. Kendi kültürümüzü burada yaşatmak çok güzel bir duygu. Amerika'da bulunmaktan da gayet mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Başa var benim ismim. Burada olduğumuz için çok gururluyuz, çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz biz ayrıladıkları. İsmim Selin. Türkiye'nin güzel danslarını burada sizlerle beraber sergilediğimiz için çok mutluyuz. Teşekkürler. Süper, teşekkürler. Siz efendim? Samet Meriçli. Çok mutluyuz Amerika'da olmaktan. Kültürümüzü burada yaşatmaktan. Çağlar. Çağlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de 19 Mayıs'ta burada olmaktan çok mutluyuz. Bu kadar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim sizin duygularınızı ee, Benim ismim Berkay. Ee, Türkiye'den geldik. Tabii burada bu kadar anlamlı ve birlik beraberlik içinde olduğumuz bir yürüyüşte. Ee, Türkiye'den gelerek e, bu yürüyüşe katılmak, bu coşkuya katılmak, bu festivale katılmak bizi çok mutlu etti. Merhaba Şenoğlu ben. Merhaba. Mutluyuz, gururluyuz, coşkuluyuz. Burada bulunmaktan çok gurur duyuyoruz. İzmir Halk Oyunu ekibi demiştik değil mi? Evet, evet. İzmir, Efendim İzmir Dans Halk Oyunu ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Hepsi tek tek duygularını bize anlattılar. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Yine bekleriz.